Bu videomuzda uçtan uca bir token nasıl oluşturulur? Bunu başlayacağız. Ve token'da da asa dediğimiz yani aslında kendimize özel asset oluşturacağız. E, Algorand'da token'lara asa diyoruz. E, Algorand token'ı ve özel olarak bunu şöyle söyleyeyim. Algorand'da bir asa bir token oluşturmak için herhangi ilave bir kontrat yazmak gerekmiyor. Özellik olarak eklenerek bir token bir özellik yani öyle söyleyeyim. Herhangi bir akıllı kontrat gerekmiyor. Bunu vurgulayayım. Şimdi bunu nasıl yapacağımızın Beraber görelim. Şimdi benim GitHub sayfamda githubcom slash nsplat 25 slash sayfasına girdiğimizde, bu bugün anlatacağım bütün kodları aşama aşama burada göreceksiniz. Bu kodları beraber isteyeceğiz. Şimdi bunun için ben şöyle bir tane terminal açıyorum ve yepyeni bir proje başlatıyorum şöyle. Şimdi bir. Şöyle bir de node'un versiyonu ben bir göreyim. Şöyle 16, 13, 2 versiyonu kullanıyorum ben. Şöyle gelin ben cd diyerek ben masaüstüne geliyorum arkadaşlar. Veya cd şöyle nokta nokta diyerek e, tamam. Şimdi nerede olduğumu bir göreyim ben bir. Tamam cd nokta nokta diyorum. Şöyle pw diyeyim. Evet. cd desktop diyerek masaüstüne geldim. Şu an masaüstündeyim. Şimdi ben burada bir tane not projesi oluşturacağım ve bütün aşamalar beraber yapacağız. Şöyle npm init diyerek arkadaşlar şöyle de geleyim bir taraftan da şuraya da küçülteyim yanda projenin açıldığında görelim arkadaşlar evet npm init dediğimde enter'lıyorum ben ve şöyle paketin ismini şöyle algo mesela tire asa diye bir isim veriyorum ben Enterliyorum. versiyon 1.0 description simple asa example diye bir isim veriyorum arkadaşlar entry point index.js olsun Test komutunu şimdi geçiyorum şöyle gitten bir repo soruyor, şöyle görünebilsin diye bunu da enterliyorum ben arkadaşlar. Keywords algorand diyeyim ve asa diyeyim arkadaşlar. Author kendi ismimi yazıyorum. Şöyle. Lisans da MIT lisansıyla bunu açıyorum arkadaşlar. enterliyorum ve şu an Jason geldi. Tabii bunu yanlış yaptık, burada oldu. Şimdi ben burada bir tane mkdir ile arkadaşlar, şöyle mkdir ile ee, Algorand Asa bir ismini diye isim şey veriyorum ve CD bu Algorand Asa'ya geliyorum ve daha sonra şöyle yapıyorum CD gerek yok geri çıkayım ben şurada ben mv diyerek arkadaşlar taşıyorum neyi Packet bu Algorand Asa'nın Algorand Asa'nın içerisine taşıyorum arkadaşlar otomatik olarak şu an bu Packet JSON bunun içerisinde oldu arkadaşlar şimdi ben desktop'tan şimdi CD bu algoritma aslan içerisine geçiyorum arkadaşlar ve bunun kod ile açıyorum. Şöyle kod açtık arkadaşlar. Şimdi biz yazacağımız kodlar artık buradan yazacağız. Artık şunu kapatabilirim. Buradan devam edeceğiz. Şimdi ben burada. Şu an biz buradayız. Şunu azıcık küçültebilirim hatta. Tamam güzel. Şimdi ben burada bazı kütüphaneler indirmem gerekecek. Şimdi bak, paket geldim. Bir de, bir de ben burada e, skriplerin içerisinde. Ee, şu an ben burada bir index.js açacağım şöyle burada index.js bunu açıyorum bu dursun ve packet.js'ında ben diyorum ki burada şu komutu çalıştırdığımda şunu getir diyorum ne komutu şöyle start yazdığımda ne gelsin node index.js demesini bekliyorum ben bu komutla ne yapıyorum npm start deyince paketin içerisinde doğrudan node index.js bunu çalıştırmış olacak arkadaşlar. Bunu kaydedeyim. Şimdi bakın index.js'e gelelim. Şimdi index.js'e şurayı da birazcık küçülteyim. Şöyle evet. Index.js'imiz ilk bizim daha önceki kodlarda eklediğimiz şunu bir ekleyeyim ben hemen. Şöyle şunu kopyalayayım ben bir. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bak burada algı stk kütüphanesi gerekiyor. Bir de datam kütüphanesi gerekiyor arkadaşlar. ikisi require olarak gerekiyor. Şimdi ben bunlar için kütüphaneler kurmam gerekiyor. Şuradan terminal new terminal diyorum. Daha sonra yine tekrardan bakacağız. E burada diyorum ki npm install algo sdk diyorum. Boşluk bir de .nv .nv diyorum. Bu .nv biliyorsunuz buradaki gizli dosyaları çalıştırmaya yarayan bir kütüphane. Packet.js'a şöyle bir bakalım. Burada gördüğünüz üzere algo sdk ve .nv kütüphaneleri benim şu an projemin içerisine ekledim. Şimdi paket.js'a tekrar işte index.js'a geri dönelim. Bakın burada require aldı bu aldı tamam. Datem konfigürasyonu aldı. Tamam o da tamam. Bakın burada adres ve balans iki tane e, şey var. Onları ekleyeceğiz. Hemen şunu yorum haline getiriyorum. İlk önce iki tane adres oluşturacağız. Biz iki tane adres oluşturacağız ve bu adreslerden e, asa oluşturup bu asa birbirlerine transfer işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi evet ne gerekiyor? Adres ve balans gerekiyor. Önce Şöyle buradan geleyim. adres açayım ben. Adres.cs'i. Evet bunu şuradan hatta raw deyip şuradan şöyle kopyalayabilirim. Şöyle geleyim ben. Tamam. Burada şöyle sağ tıkla new file adres.cs diyorum. enterliyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Bakın bu da algoritaki kütüphanesi istiyor. Evet burada generate account diyerek bir tane yani hesap oluşturma kısmı. Bir, bir de secret key minamoni burada oluşturuyor arkadaşlar şimdi ben ilk önce şurada bir clear diyeyim arkadaşlar iki tane ben adresin içerisinde iki tane adres oluşturayım hatta şöyle şurada ben yorumlarda açayım şöyle adres bir olsun ayrıca adres bir minamoni diyeyim sonra şöyle minamoni tamam şurada bir de adres 2 diyorum şöyle ve adres 2 mnemonik şimdi biz bunlar beraber oluşturacağız secret key ile beraber bunları yazdım ki şimdi buradan oluşturacağımız create'ler yeni oluşturacağımız adresleri buraya tek tek not alalım daha sonra buradan silinse bile kaybetmeyelim şimdi biz bunu buradan yazdık şöyle bakın indekse tekrar geldiğimizde bakın buradan adresi istiyor. Şimdi balansa ihtiyacımızı onu onu bir sonraki videoda hazırlarız. Şöyle balansta dursun. Bakın required data'ya e ihtiyaç yok şimdilik. O da dursun. Cüzdan oluşturmak için algo sk ve adrese erişmek lazım ve crypt adresin metodunu buradan çağırmak lazım. Adreste de şu an gördüğünüz üzere burada şöyle algo sk aldı, crypt adres dedi, account dedi, generate account dedi ve burada bu account'un adresini aldı ve account'un daha sonra Secret key'ini alarak minamoni burada şöyle e, secret key'ini aldıktan sonra minamoni burada gösteriyor. Şimdi gelip burada şöyle npm start diyorum arkadaşlar. Bunu yapınca otomatik olarak şöyle, şöyle bakın bir tane account oluşturdu. Hemen şunu alıyorum. Şu account bir diye bunu tırnaklar içerisinde de yapıştırabiliriz. Şöyle yapıştırdık ve şu da bunun minamoni key'i bunu da alıyorum buradan. Şöyle kopya alıyorum. Tırnağı açıyorum burada arkadaşlar. Bunu da bunun içine yapıştırıyorum. Birinci adresimiz bu. Adresimizi bunu aldık. Çünkü buradan artık biz işlemler yapacağız. Bir tane de ben aynı script'i çalıştırıyorum. Yeni bir tane daha adres oluştursun. Evet onu da oluşturdu arkadaşlar. ikinci adresimiz de şu 2 ile başlayan adres. Bunu da şöyle burada tırnak içerisine yapıştırıyorum. Ve ile buradan gelip şuradan başlayıp şuraya kadar arkadaşlar bunu da buradan kopyalayarak bunu da buraya ekliyorum. Şimdi adreslerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bu her iki adresi de birazcık fuzetten sanal para aktarmamız gerekiyor. Bunun için şöyle ben şuradan gelip Algorand Fuset diyorum arkadaşlar. Açılan Fuset sayfasından şu Algorand Dispenser sayfasını ki bu banknotta testnet.org algorand network sayfası. Şöyle tıklayıp bunu arkadaşlar şuradan gelip ilk adres F2'ye şöyle şuradan kopyalayıp şuraya gelelim. Bunu burada yapıştıralım arkadaşlar. Dispense diyorum. Evet tutar aktarıldı ikinci adresi şuradan alıyorum buna da gelip sayfayı yeniliyorum ve şimdi I am not robot diyorum robot olmadığımı ifade ediyorum bunu da buraya yapıştırıyorum yine bir tutar aldım birazcık tutar fazla olsun diye şu ilk kısma bir daha sayfayı yeniliyorum şöyle şurada burada bunu yine yapıştırıyorum arkadaşlar ve bu dispense diyerek evet tutarlar aldım şimdi bunların hesaplarında ne kadar para var bunları bilmiyoruz Şimdi bunlar için iki tane farklı yöntem yapalım. Bir, bu minimum ikilerinden faydalanarak birinci ve ikinci hesapları biz şu GUI olarak buradaki Algo S e Signer Cüzdanına ekleyelim. Evet, ilk önce onu yapalım. Bakın ilk adresin şuradan şöyle yapayım. Minimum iki şuradan başlıyor, şöyle şuraya kadar arkadaşlar. Bunu aldım, bunu buradan kopyalıyorum ve buradan Algo S bakın Add Account diyorum. Import existing account diyorum. Ve buna da şöyle adres 1 diyorum arkadaşlar. Ve bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Şifre soruyor. Şifreyi giriyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle açtığımda hemen göreceğiz burada. Adres 1 geldi. Evet. 20 algos olduğunu görüyoruz. Burada var. Bakın şöyle algoda tutarların geldiğini falan da buradan görüyoruz. Güzel. Bir de bakın algoyu tıkladıktan sonra şurada Bakın f2 ile başladığını yani bakın şunu import etmişiz. Şimdi ikinci adresi de şuradan alıp şuradan kopyalıyorum arkadaşlar. Ben bura bir adres daha ekliyorum. Şöyle şuradan add account diyorum. Import existing diyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Ve buna da adres 2 diyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Şifre soruyor. Bunu da yazıyorum arkadaşlar. Şöyle ne oldu? Minomenic contains a word that is wordlist olmayan. Evet burada bir ihtimalle sanki şunu A'yı unuttuk herhalde. Continue diyorum arkadaşlar. Şifreyi bir daha girelim. Şuradan şöyle yapıp continue diyorum. Açılmasını bekliyorum. Şimdi evet ikinci adresinde 10 algosu var. Ve bunu da tıklayıp şuradan bakın 2 ile başladın ki da demiştim 2 ile başladın. Evet 2 adresi de biz burada kaydettik. Ee, şu an 2 de var. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.